Kahve makinesine. Genel görünüm olarak çok şık bir tasarıma sahip olan Türk kahve makinesi, sınıfındaki birçok ürünü ezip geçiyor. Fiyatı belki uçuklatıyor olabilir ama sunduğu hizmet kalitesi güzel. Özellikle dört fincan kapasitesine sahip olması, tek tuşla pişirme işlemini başlatması, ses ve ışıklı uyarı sistemine sahip olması, içerisine su koymadan çalışmasını engelleyen sisteme sahip olması, aynı zamanda taşmayı önleyen bir teknolojiye sahip olması, ayrıca içerisinde kahve ölçeği ile birlikte gelmesi bu ürünü çok cazip bir noktaya getiriyor. Kahve makinesinin tasarımı mutfağınıza apayrı bir hava katacağını düşünüyorum. Özellikle kahve sizin için vazgeçilmez ise bu ürün tam size göre. Hemen konuyu toparlayayım. Kahve makinesinin sunduğu özellikler onu daha pratik kullanmanıza imkan tanıyor. Böylece kahve yapmak zevkli hale geliyor. Bana kalırsa kahve tutkunuysanız sizin için vazgeçilmez bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ama hala içinizde bir tereddüt varsa ve kullanıcı yorumlarını da merak ediyorsanız açıklama